Bu gördüğünüz 3.000 yıllık bir tahta parçası. Bir yazım tablası ya da paleti de diyebiliriz. O dönemde yazı yazmak için kullanılan araçlardan bir tanesi. Eski Mısırlı yazarlar bu parçayı Ölüler kitabını yazarken kullanmışlar. Yazı yazmaya yarayan kısım yani orijinal kalem o kadar narin ki zaman içinde bozulmuş. Burada küçük bir parçacığın yerinden çıktığını görüyorsunuz. Bu parça kalemin uç kısmına ait ve yeniden yerine takılması gerekiyor. Şanslıyız ki bunu doğru şekilde yapabilecek müze çalışanlarımız var. Ama önce doğru yapıştırıcıyı hazırlamamız lazım. Kullanacağımız karışım hatasız olmalı. Aksi takdirde 3000 yıllık bu esere tamir edilmesi zor bir hasar verebiliriz. Tahta kürdanla yapıştırıcı solüsyonu karıştırdıktan sonra metal bir iğne yardımıyla karışımın doğru yoğunlukta olup olmadığı test ediliyor tam da olması gerektiği kıvamda. Şimdi mümkün olduğunca hızlı fakat çok dikkatli bir şekilde yapıştırıcıyı kopmuş olan parçacığın üzerine sürüp özel bir pense yardımıyla parçacığı ait olduğu yere dikkatlice oturtmamız gerekiyor. Bu kadar narin parçalarla çalışırken el becerisi çok önemli. Evet, işte oldu. Görüyoruz ki bu yazı tablasının daha çok işi var. Yapıştırılması gereken bazı parçacıklar daha var. Aynı işlemi diğer parçalar içinde yaptıktan sonra 3000 yıllık bu yazım paleti artık sergilenmeye hazır olacak.